Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda pek çok yerde görülen, açamadığı oyun olursa iade garantisi veren bilgisayara sağlamlık testi yapacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere oynamaktan keyif aldığımız bir oyun var. ondan bahsetmek istiyorum. Oyunun adı Vikings War of Clans. Dünya genelinde 20 milyondan fazla oyuncunun oynamakta olduğu bu strateji oyununda hiç durmadan savaşlara katılabilir, kaynaklarınızı geliştirebilir veya daha güçlü olmak için ittifaklara katılıp oyundaki görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi siz de bu oyunu mobil cihazlarınıza indirip bu devasal strateji oyununa dahil olun. Eğer oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirirseniz sağlam nitelikli bir başlangıç yapabilmeniz için 200 altında bizden hediye. Şimdi gelin artık videomuza. Çaldaş açamadığı oyun. ...olursa dedin ama aslında bizim buradaki esas amacımız bazı testler uygulamak. Ve o testleri uyguladıktan sonra bakalım hala oyunu açabilmeye devam ediyor mu? Esas derdimiz bu. Biz de kenarda duruyordu. Arada bir Lütfi ile Counter Strike falan oynuyorduk. Çok çok fazla mail attınız bize. Abi telefonları yapmıyorsunuz, laptopları yapmıyorsunuz falan filan bilmem ne. Onun içine biz de... Dur sakin. Aynen. Onun içine biz de dedik ki şu oyuncu bilgisayarına bir sağlamlık testi yapalım. şimdi abi, direkt başlayalım bence. ilk ihtimal tabii ki de hepinizin aklına gelen ihtimal üstüne su dökülürse mor. Olur. Ya benim başıma geldi, eve gelen misafir çocukları da belki dökebilir. Sarıyı yani. değil önce. Suyu mu dökelim Aynen, önce? ilk su. Bu gazlı mı? Gazlı. Evet. Bıyımda su. <gülüyor> Şimdi Lütfü mesela büyük bir hevesle oyun ekranına girdi. Ben geldim. Lütfü abi, Lütfü abi dedim. Aman, <gülüyor> aman. Böyle çalışıyor. Evet, Space'de çalışıyor. Artık şeyi söyleyebiliriz. İlk Bir dakika. Test... mısın Bilgisayardan garip sesler geliyor, ben bunun enerjisini çekiyorum. Duyuluyor mu sesler bilmiyorum ama çısır çısır ses geliyor bilgisayarın içinden. Gidiyor, FPS düştü yalnız. Yani artık açamadığı oyun counter var mı? <gülüyor> FPS'e bayağı gitti yok şu Yok abi şu an sulu sulu oynuyorsun, bence geçti bu testten. Şuradan hissedilebilir bilmiyorum ama bence geçemedi. FPS e gitti şu an düştü yani, hissedilmiyordur ama benim gibi Şahin Gözler bunu hisseder. Abi sen ProGamer'in geçti arkadaşlar. Hiç Neyse geçti, demedim. tamam. Geçti. O zaman bir de gazlı bir şey deneyelim. Aynen, bir önce bir temizleyelim şunu. Bir. Tamam. Arkadaşlar, su testinin kısa vadede geçti diyebiliriz. Yani bir 5-10 dakikadır duruyor, bilgisayar çalışmaya devam ediyor. Oyunda oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Çağdaş hile yazıyor bir yandan. <gülüyor> Şu <gülüyor> an bir de hoparlörün oraya çok geldi. Hoparlörü biz aslında test etmeyi unuttuk. Bir onu bir deneyelim. Bir ateş etsene. Hoparlörde de şu an bir sorun yok. Hemen bu gazlı içeceği de şöyle bir silelim hızlıca arkadaşlar. Aynen. Ve teste Yenelim. bakalım. Şunu bir devirelim. Şu an için bir sorun yok arkadaşlar, ancak uzun vadede bence sıkıntı ya belirli bir iki saat daha sürer. Aynen öyle. Yani bir şey olursa bence, bence olur. Yediyelim. Ama şu ana kadar iki level'da da açamadığı oyun söz konusu değil. <gülüyor> Şimdiki senaryomuz şu, bilgisayarın şarj ayetine ayağınız takılabilir, kablosuna düşürebilirsiniz arkadaşlar. Biz düşebilir. Aynen, Aynen, direkt düşebilir. Çağdaş bir ittirecek. Yalnız Çağdaş az önce oynarken, beklerken kendisi de itiraf Aynen. etti. oyunda bir FPS düşüyor. Evet. Hakikaten var. Var, yani oyunu açıyor ama şu an ağır çalışıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Mesela oynuyordu, kabloya çarptı, bu böyle bir sallandı, düştü. hala oynatmadığı oyun <gülüyor> var mı? Evet. <gülüyor> çok üzüldüm, hiç beklemiyordum. Bu gidiş çok erken oldu ya. <gülüyor> evet, hiç beklemiyordum yani. O Versene kadar suyu mu da ya? Şöyle acaba 500 defa basarsam bir şey olur mu? Şöyle bir Türk usulü vurduk arkadaşlar. Vurunca çalışır sayıyla. <gülüyor> Gitti ya aslında başka testlerimiz de vardı da çağdaş diyoruz düşürmeyi ilke alalım onda hiçbir şey olmaz ahminem düşürmeleri sonra alırız diyordu <gülüyor> çok şaşırdım bir 5 dakika ara verelim arkadaşlar 5 dakika sonra bir daha kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bahçeye geldik. Çünkü bilgisayarı biraz kurutmak istedik. Kuruttuk hatta ama sonuç değişmedi. Masadan düştüğünde maalesef fişi çekti. Yaklaşık olarak da bir 45 dakika kadar beklediğimizi belirtelim. Bizim tahminlerimiz şu yönde. Düşme anında diski veya anakartında bir arıza oluşmuş olabilir. Her şey olabilir. Sonuç olarak şu anda bilgisayar açılmıyor. Yani düşme testinden geçemedi. Şimdiki senaryomuzda daha çok çocuklu aileler ya da kardeşi olan insanlar bizi daha iyi anlayacaklardır. Şimdi mesela Lütfü şu an burada. Bilgisayar Takılıyor. Ben de Lütfin'in kardeşiyim. Çok küçüğüm. Geldim dedim ki abi ne yapıyorsun? <gülüyor> Abicim ne yaptın? Evet şu an bu hamlede benim gördüğüm zarar menteşelerdi. Muhtemelen bilgisayarımız... Ya bilgisayar çalışsaydı çalışmaya devam ederdi. Çünkü evet. herhangi bir kablolu bir arıza yok Yok. Arkadaşlar, yapabildiğimiz kadarıyla bütün senaryoları denedik. Kafamızda daha birçok şey vardı ancak ikinci testte maalesef fişi çekti. Olur böyle şeyler, yapacak bir şey yok. Demek Olabiliyor. ki oyuncu bilgisayarların sağlamlık konusunda çok fazla bir iddiası yokmuş. Buradan bunu anladım. yok Çünkü ben gözlüğümü çıkartayım ya. <gülüyor> Aynen, lütfen <hiçbir> gözlüğümü <gülüyor> Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar, masadan düşme de çok sert değildi. O elimle çekme hareketi de gerçekten çok sert değildi. İkisinde de tık tık gitti menteşelerden. Şimdi ters katlamış olduk. Böyle arkadaşlar artık içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Dediğimiz gibi çok farklı planlarımız vardı, çok değişik şeyler deneyecektik fakat bir anlamı kalmadı. Artık zaten herhangi bir oyun açabilme şansı da kalmadı. Yani bu videodan çıkacak ders şudur ki oyuncu bilgisayarınız varsa dikkat edin arkadaşlar, biraz hassas gibi duruyorlar. Aynen. Masadan düşünce gitti, ipi çekti yani direkt. E artık bitirelim abi. Evet. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıdan bize sormayı unutmayın. Bir de sizin böyle bilgisayarınızın başına garip bir şeyler geldiyse, çok çok bozuluyorsa mutlaka bunları da yoruma yazın arkadaşlar. Tekin Aynen. olsun insanlara diyelim. Vikings War of Class'taki 206 hediyenizi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu an Lütfü'nün oynaştığı yerlerde farklı videolar var. Onları tıklayarak farklı web ...izleyebilirsiniz. Ayrıca şunu sallandığı yerde de muhtemelen abone ol butonu var. Ona da tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu arada şunu belirtmem lazım, kablolar baya sağlam. <gülüyor> Allah sağlam. kahretsin.